Hocam ameliyat ya da kemoterapiye e, uygulanmış ve olumlu sonuç sonrasında tamamen kanseri yenmiş bir birey. Sonrasında tekrarlayabiliyor mu? Bir kanser e, etmen tekrar vücuda yayılabiliyor mu? Şimdi mesela genellikle hastalarımızın bizden istediği, Hocam ben bu hastalıktan kurtuldum değil mi, yendim mi diye. Şimdi e, onu söylemek çok doğru olmuyor ama şöyle söyleyebiliyoruz. Mesela ilk beş yıl daha riskli dönemdir. İlk beş yılda nüksetmeyen veya bir tarafa sıçramayan hastalarda tekrarlama riski çok çok düşer e, hastanın. Onları söyleyebiliyoruz. Hiçbir kişi için yüzde sıfır sen işte tam bundan sonra bir daha hiçbir hastalık olmaz. kanser Akciğer kanserini tekrar etmez veya bir kanser tekrar etmez demek mümkün değil. Sadece oranlar verebiliyoruz. İlk bir iki yıl en yüksek riskli oluyor, tekrar etme açısından. Giderek risk azalıyor. Ama işte riski arttırıcı mı? hastalarda görüyorsun. Sigarayı bırakıyor. tedavi veriyoruz ama e, tam yanıt aldın, gözün aynı. Sigaraya başlıyor mesela. Bunlar da hızlandırıyor. Yani hastalığın geri dönüşünü çok hızlandırıyor. Onun için daima temkinli yaşamak ve e, takiplerimize Sıklı sigaraya, evet, hepsine e, uymak gerekiyor. O şekilde.